Bir bir daha merak eder. Rüyada çimen, çim görmek ne demek demişler. Yani aslında bu rüyayı gören kişi hem hayırlı, hem sadakatli hem dürüst, hem namuslu, hem de her eline attığı her şeyin bereketlerini, rahat hayata gelmek, rahat düzen oturtmak, yani tatlı ve keyifli bir hayat yaşayacağını, her zaman bollukta ve geçimi gayet rahat olacağına ve büyük hayırlara, büyük iş kapılarına ve hayatıyla ilgili yaptığı işler hep iyi iyiliğe doğru gideceği, belli bir süre sonra hayır kurumu açmak, çocuklara destek vermek, çocukları büyütmek, yani fakir fukaraya destek olmayı nasip eder. Yani çimen, gö mesela çimene yatıyorsanız, vücudunuzda sağlık probleminiz varsa bile, bu vücudun vücudunuzdaki bütün sağlık problemleri bitip ve vücudunuzun tekrar aynı anlamda, ciddi anlamda şifalanacağı, hiç olmadık, beklenmedik mirasların çıkacağı, hatta vatandaşlık, farklı bir alanda vatandaşlıkla ilgili mücadele ediyorsanız çok güzel o konuda da rahat geçiş sağlayıp farklı ülkeye, farklı mekana, farklı alanlara başlayabilirsiniz. Ee, geçiş anlamında rahatlığı gösterir. Her şeyden önemlisi eğer ki bu rüyayı gören kendi işini yapıyorsa ve kendi ülke gelecek hayatında burayı çocuklarına, buradaki kazançla mal mülk sahibi olacağını gösterir. Genç bir kadın ve kız erkek görüyorsa kendi kariyer hayatında çok güzel noktalara dokunup kendini en iyi şekilde ispatlama ve büyük noktalarda kazançlar sağlayacağına Hayır getirir, hayırlı evlat olmayı, hayırlı yaşam kurmayı, hayırlı düzen oluşturmayı temsil edecek. Çimen görün bol bol, rüyan sayıl olsun, özellikle rüyalara dokunun efendim.